Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoyla karşınızdayım bugün videomuzda bize eşlik edecek iki tane yenilikle birlikte sizlerin karşınızdayız yaklaşık bir aylık bir aradan sonra e, videolarıma kaldığım yerden devam edeceğim e, bu bir aylık dönemde yine kendimizi haritaya yoğunlaştırdığımız için harita çalışmalarına bu sebeple e, biraz ara vermek durumunda kaldık ikisi bir arada olmuyor çünkü şu an e, fark ettiyseniz daha önce size duyurumlusu yapılan e, yeni Esenler otogarındayım Esenler otogarı alt katlarıyla birlikte e, tamamen yeniden planlandı artı bir yeni yenilik olarak e, otogarlarımız da artık yolcu modu aktif yani otogarlarımızdan yolcu alıp bırakabileceğiz bakın e, haritanı navigasyon bölümünde kırmızı ee, servis işaretinin yanında otogar simgesini görüyorsunuz ve yukarı e, üst kattaki peronları da yeşil bayrakta e, alacağım senin yeri beni çağırıyor Evet şimdi ikinci yeniliğimizi size göstermek istiyorum biliyorsunuz geçen hafta içerisinde Mercedes Benz yeni Travego 15 THD otobüsümüz piyasaya çıktı otobüsümüz açışı alır size e, Kamil Koç firmamızda İstanbul'dan Ankara'ya bir seferim olacak ee, otobüsümüzde e, biliyorsunuz bütün özelliklerimiz e, bir önceki modellerimizde olduğu gibi aktif durumda e, Travego 15 CHD modelimiz bütün kullanıcılarımıza ve e, bizlere hayırlı olsun e, gerçekten çok kaliteli bir model e, yine konvert olarak Artin arkadaşımın ellerinden çıkan bir otobüs kendisine e, güzel çalışması için çok teşekkür ediyorum Evet şu otobüsümüzün iç kabinine geçerek peronlara doğru çıkmaya başlayalım kapımızı kapatalım Evet arkadaşlar dediğim gibi otobüsümüzün e, hani, peronlarımız alt kat tamamen değişmiş durumda Şimdi size bunları göstermeye çalışacağım ve de bir Tabii ki Kamil Koç peronundan da e, Arabalarını hani yolcumuzu alıp oradan Ankara aç diye bırakmaya devam edeceğiz. Ee, şu an hani ortalama otogar %90 aşamasında tamamlandı. %100 değil tabii ki. Bakın e, görmez sol tarafta tam bir yolcu alma ikonumuz var. E, görev ikonu. Oradan görebim ondan sonra üst kata peronlara çıkacağız. Sağlı sollu peronlarımız ister sol taraftan çıkabilirsiniz ister sağ taraftan. Navigasyon aktif durumda peronlar içerisinde de. Bir tarafa böyle sarı oklar koydum, hani yön belirsin. Diğer tarafa da bariyerlerle kapattım. Yani peronların içeri, şeylerin hani alt katı isterseniz otobüsle geze, geze, gezebilirsiniz. E, açık yerler var, yani her yerden girme çıkma olmasın diye bazı yerlerini kapattım. Mesela şu ileride sol tarafta içeri doğru içeri girip, içerideki peronları gezebilirsiniz isterseniz. Bunları diğer videolarımızda. Göstereceğiz. Burası şu an eksi üçteyiz. Eksi üçten eksi ikiye çıkacağız. Oradan da eksi bir pardon. En alt katede eksi iki olarak. Eksi bir oradan da üst kata doğru çıkacağız. O girişteki takılmalar falan artık gitti görüyorsunuz peronlara girerken falan herhangi bir takılma olmuyor. İlk başta hani, e, moda modu ilk edindiğinizde takılmalar yaşayabilirsiniz çünkü hani e, bütün tabelalar hani hepsi birebir yapıldı. E, ama hani bir iki oynamadan sonra bu e, takılmalardan kurtulacaksınız. Kaptanlar Köşkü olsun işte e, sol taraftaki girişteki cami olsun. Şimdi birazdan göstereceğim. Dünyaya çıkayım. Bütün hepsi birebir birebir olarak ee, Oyun aktarıldı. Şöyle dış kabine geçeyim. Bakın görüyorsunuz bütün firmalar gerçeğinde birebir neyse. Akşamları da bu lambalar yanıyor bunda onu da söylemeden yetmeyeceğim. E, camimizin yeri, önceden camimizin yeri yanlıştı. Onlar için hep düzelttik. Artık hani alt kata peronlardan çıkarken direk camiyi görebiliyorsunuz. Arka tarafta e, normalde bahos var ama oyunda bahos yapacakmışız. Olan IKEA modelini kullandık. hem trafik var orada hem de 2 modeli model aktif olarak. Orada. E şimdi biz peronumuza doğru gidiyoruz. Gel. Camdaki yolcu aktif. Şöyle göstereyim size. Buradan gireceğiz, yolcu alacağız ve e, seferimizi Ankara istikametine doğru devam edeceğiz. Evet, Gördüğünüz, uyarı yandı. Ee, şimdi üç farklı e, yolcu tipi var. İşçiler, yöneticiler ve yolcular adında. Ee, Bizde şu an işçiler var, işi taşıyacağız. Kapılarımızı açalım, unutmadan. Ve yine hani dorse bağlam olan T tuşuyla e, yolcularımızı alacağız. Rota oluşturuldu. Evet, herkes bindi. Otogarımızın şu an benim kullandığım manetada giriş kısmı değişmedi. Ee, giriş kısmı da değişecek. Şu an e, ana giriş bölümlerinin konvert edilmesini bekliyoruz. Bak. Geri kameramızda da aktif durumda. Onları size ufaktan böyle göstermek istiyorum. Ortalama 50-60 civarında bir e, hani, e, Normal kullanıcının yani 40-50 civarında bir FPS almasını. edebiliyoruz. Daha önceki kasmaların hiçbiri kalmadı. Burada diğer bir şeyden hani yolcularımızla var bakın üç tane görev de burada bekliyor toplam sekiz tane görev çıkıyor ee, peronlarda toplam bunu hani artırmanın yoluna bakacağız bakın burada hem e, peronun sonunda Kamiye koşu olduğu bölümün son hem otobüs otoparkı ve kaptanlar köşkü hani binası birebir değil hani oyunun modellerinden birini kullandım ama en yakın olan modeli kullanmaya çalıştık burada hem otobüs otoparkımız hem de kaptanlar köşkü sol tarafta bulunmakta arkadaşlar belgeniz olsun dedi birebir olmasa da yakın modelini aldık burada ve tabi tren yolumuz var hani oradan da bakın tren geliyor şu an biliyorsunuz esenlerin içinden trenler geçiyor otobüslerimizde trafik var giyiyor görüyorsunuz Evet biz yağıştan Ankara istikametine ya doğru seferimize oluşturuldu. biraz fazla konuştum tanıtma başlı olduğu için Girişteki e, şeyi de değiştireceğiz. <gülüyor> Kontrol noktası var benim oyunda. Ben bunları kontroldeye geçiyor. Benzer. Sola dönün. Cihazları kullanmaya çalışıyoruz. vego 15 seferli otobüsümüzle. Gene senlerden Aşti'ye doğru gideceğiz. Aşti'de de burada Ankara'da da 5 düzenlemesi yapıldı arkadaşlar. Onda da e, mesela biz ekipten hiç oynayamayan arkadaşlarımız vardı. Şu an akıcı olarak oynayabiliyorlar. Hafifçe sağdan devam edin. 200 metre sonra sağ dönün. An, e, benim hani kendim için birleştirmiş olduğum 3 haritadan hani, TR Extended. Sağ dönün. Hani esenler otogarından geçeceğiz. Şimdi kırmızı yani onu bir öncelikle bekleyelim. tane Türkümüzü verelim oyunumuzu yeşilimiz yanlış devam edebiliriz 200 metre, sonra sağa dönün. Düz devam edin. Rota yeniden oluşturuldu. 200 metre sonra sağa son, dönün. Eee hani Kuzey Marmara Otoyol'dan çıkmak Sağ üzere. Eee Yavuz Selim Köprüsü'ne doğru hareket o ediyoruz. Der, tar, hayal Böyle, Hafifçe maviğe soldan maviğe devam. Navigasyon Yeni titreşim sistemleri ve şeyleri hani biliyorsunuz 1'e 42 versiyonundayız şu an. Ee, otobüsümüz ve... Hafifçe soldan devam edin. Şeyler bir garip geliyor yani titreşimler, motor titreşimleri, direksiyon toplama, Aktiviteleri vs. hepsi biraz garip. Geçik yani. Alışmak biraz zaman alacak. de bir harita yapmayacaktım ama hani, TRX hani kalitesinde şu ana kadar oynadığım hiçbir harita olmadı. Ee, ne olursa olsun hani, haklarını vermek gerekiyor. Hani, bir an önce diğer güncellemeyi bekliyoruz. Hatta Hakan'la konuşurken yanlış hatırlamasam. Ee, yani video çekimden bir gün önce konuşurken dedim hani keşke bütün Türkiye'yi yapsalar. Ee, ekipleri evet biraz genişledi İnşallah Bu bütün Türkiye'yi yaparlar. Keşke otogarları biz yapsak, ülkeyi onlar yapsak böyle bir şey kabul görmemişti onlar tarafından. bizim otobüs yapıyoruz hem de harita yapmaya çalışıyoruz. Hani buna kadar güzel <gülüyor> devam bile ee, otogarda olarak yapmaya çalışıyoruz. Sağdan çıkış, hafifçe sağdan devam edin. Gel Çıkış, hafifçe sağdan devam edin. Hafifçe sağdan devam edin. Garcia dışarıdan girdi. Kamer koç iki artı iki otobüs. <gülüyor> YSS köprüsü <senedörde. gülüyor> doğru esse se deep Oyunda, e, otobüste, dış kaplamalarda bize destek veren e, B.Bedros arkadaşımız Ondan sonra Burak Bıkmaz arkadaşımız Abdullah arkadaşımız ve Hasan Çekler arkadaşımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Onların ismini biraz önce söylememiştim, o aklıma geldi şimdi. Onları da burada almış olalım. Hafifçe soldan devam edin. Hafifçe soldan devam edin. Hafifçe soldan devam edin. otomatik test ve düz ütesi iki tane seçeneğimiz var arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, bunu nasıl yapıyoruz? Hani şanzıman seçme bölümünden eğer eee üst üst taraftaki bölümü seçerseniz araba düz ütesi olarak gidiyor. O vites topuzunda görebiliyorsunuz. Şayet çift şanzıman seçeneği araba otomatik ise olup eee vites tabii vites topuzu otomatikman kayboluyor. Otomatik vites konumuna geliyor. satılan bütün toplistan biliyorsunuz. Ve ee, otomatik dizel. Hani Mercedes Trabeklara otomatik dizel olarak piyasaya çıkıyor. En son Black Edition modelleri çıkmaya başladı biliyorsunuz. Ee, kaplamalar bölümünde Black Edition botopis yapabiliyoruz. Ve birçok e, ön kaplaması, işte sandaki soldaki, sağdaki ilgili kaplama bölü e, soldarı Ben hani Kamil Koçu şu an yolcu taşıma olarak kullandığım için ekstra bunu göstermedim. Hafifçe sağdan devam edin. Ardından çıkış hafifçe sağdan devam edin. Çıkış hafifçe sağdan devam edin. 80'den çıkıp e, roksan tartasına geçiş yapıyoruz. Bu arası TR eksantra bulunmamakta. sağdan devam edin. Ardından çıkış. Hafifçe sağdan devam edin. Çıkış. Hafifçe sağdan devam edin. Bu köprümün bitimine tımar. Row extend bağlamış olacağız. eksant eee hani paralı sürümün mevcut. Yani bizim bu oynadığımız eski versiyonlar 2.8 herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam 2.8 versiyon olması lazım benim oynadığım. Başta yani işte Osman Gazi ...itibariyle Roaccent'a geçmiş bulunuyoruz. Otobüsüm benim e, kabin sistemimi ayarlamasındaki e, tek yemeye geçen artın kazançlı yaklaşımına tekrar teşekkür ediyorum. Bunun sayesinde böyle güzel bir görseli sizlere sunmaya sunabiliyorum. Kocaeli'ne yaklaşıyoruz. Ee, yolcu ambalarımızın Kocaeli içinde geçerli. Ee, hani Kocaeli, Sakarya, Düzce, bu e, hepsinde otogarlarımız yapıldı. Yolcu modları hazır. Ankara'da, Bolu'da hepsinde yani yaptığımız bütün illerde otogardan yolcu alma ve bırakma şeyimiz mevcut. soldan devam edin. Bolu Dağı'na çıkıştık arkadaşlar. Yani, evet. Otobanda terörlük kapılırsa Bolu Dağı'ndan alışabilirsiniz. Burada bir dağı tırmalıp ineyim derseniz siz altınlarından ayrımdan çıkabilirsiniz. vardı. Onu da Fatih arkadaşım tarafından çizdi. Bu arada söylediğimi hatırlamıyorum ama hani, e, Fatih Ulusoy e, otogarlar otogarları oyuna çizen tek arkadaşımız zaten biliyorsunuz. Esenler otogarı kendisi bizzat altın üstüne çizdi tabelalılarda da ilgilide. Abdülsen var mıydı hatırlamıyorum Bey Vedros. ama bırak bakmaz da Çalıştığını çok iyi hatırlıyorum yani. Hepsi tek tek bütün ödevleri hazırlayıp gönderdiler. Sağ olsunlar hepsine teşekkür ediyoruz. Tüneline doğru Tırmanışı başladı arkadaşlar Saatiyle şu an 15. Highway tesislerini orayıp ufak bir dinleme molası vereceğiz. Hafifçe sağdan devam edin. Ardından çıkış. Hafifçe sağdan devam edin. Çıkış, hafifçe sağdan devam edin. Araba yanmış, yolu kapatmışlar. Yanından geçelim. Arkadaşlar, kısa bir sizler için dinlenme molası. Onova <gülüyor> Highway testlerine hoş geldiniz. Yine <gülüyor> Fatih Ulusoy imzalı.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 debiliriz. <gülüyor> Kontağımızdan çalıştırdık. Kapatalım. <gülüyor> evet. Kalan yolcumuz Bolan Karası devam. Ediyoruz. Yaylanışın güzelliği görmek için. devam edebilirim düz devam edin İstanbul düz devam edin Daha sonra aç diye kadar durmak yok arkadaş, non stop aç. Burada bir kod fark hatası yapmışız. Hafifçe soldan devam edin. Burada kendi haritamızda arkadaşlar, oyuncu bizim otelimizi yapmış olduğu haritada metro dört yol tesisleri de var. O testlerden sonra Sarklıda bir berstenin istasyonu var ya da özgürlüğüm bunlardan önce ee, Bu harita da daha Küçükler de ee, olduğu için Yer olmadığı için ben buna koyuyorum Geride yani, kavşağından önce Dört kural teşkilatını yanlış hatırlayabilir miyim? Bunu Umutcan arkadaşım bizzat kendine geliyor. Bire bir gerçeğe uygun olarak düzenlendi. O, o biraz daha uzun sürüyor tabii ki e, yol ebat olarak. Bu eksantra göre biraz daha küçük. Ee, şu an yine kendi yapmış olduğumuz Ankara-Ankara bölgesine giriş yapıyoruz. Hafifçe sağdan devam edin, ardından çıkış. Hafifçe sağdan devam edin. Susuz kavşağına çıkış. Doğru Hafifçe devam sağdan devam edin. size hani açacağım alttan bakın diye hani gerçeğinde nasıl şu ankinde de nasıl görmeniz isterim real harita karşılaştırabilirsiniz gördüğünüz iki kavşak zaten birebir Hani direkt Google mepe koydum üzerine çizdimçe sağdan devam edin Yani şaşmaz kalkışa burası. Hafifçe sağdan devam edin. Ardından çıkış hafifçe sağdan devam edin. Çıkış hafifçe sağdan devam edin. sağdan devam edin. Ardından sağa dönün. Sağa dönün. Yani bu tarafa sadece otobüslerin girişine izin var. O yüzden hani belli bir aşamadan sonra diğer arabalar gelirse kaybolabiliyorlar. Birazdan Giden yolcu gelen yolcu pe, e, katından e, bakalım dört temize yani yolcularımız nerede indireceğiz ona bakacağız. Haritada kırmızı nokta yanıp yavaş yavaş yaklaşıyoruz. den oluşturuldu. İşte biliyorsunuz gelen yolcu peris katı orta İstanbul Ankara oyun safiyle 6.5 saat sürdü arkadaşlar. 11:30'da hareket etmiştik. Saat salta yanıp biraz havalı kapacağım. Bunlar bize düzenlenecek. Evet. Kapılarımızı açalım. <gülüyor> Yolcuları indirmeye hazırız diyor. ayıralım. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere iş işçiler İstanbul'u şehrinden Ankara şehrine teslim edildi diyor. Ee, i̇sterseniz hani buradan diğer şehirlere girip Ankara'daki diğer görevleri görebilirsiniz. Şöyle açacağım ben neler gelecek diye bakalım. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hani video beklenmedik bir şekilde bitiyor ama yapacak bir şey yok. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.